Herkese merhaba arkadaşlar bugün size beraber örümcek ağırları nerede bulabiliriz Arancı'da onların yerlerini teker teker göstereceğim sizlere direkt ilk yerimize geçelim bir selam versin Hadi verdi Evet arkadaşlar ilk yerimiz haritaya da bakalım direkt Pierre. gördüğünüz yerdeyiz konumdayız direkt sağımızda gördüğünüz gibi kutumuzdur. duruyor örümcek A kutusu direkt kıralım ona ağımızı alın buradan Evet arkadaşlar bir sonraki elimiz direkt bildiğiniz yer hospital hospitalin ana binasına direkt bu üçüncü kata çıkarsanız direkt buradan kutuyu bulabilirsiniz bu kutu tane çıktı şimdi zırh çıktı Evet arkadaşlar bir sonraki elimize geldik havadan süzülüyor süzülüyor süzülüyoruz ana kata attı kendimizi Bak Yumruk kıramayız yumrukla kıramayız onu Direk örümcek ağımızı aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Direkt örümcek ağımızı aldık. Evet. Bir sonraki evimize geldik. Şu an işaret, işaret edelim. Köprünün altında şu anda. Bir sonraki ağımız. Direkt ağımızı kıralım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki evimiz ise bu binanın ikinci katı. Direkt örümcek ağına uçtum. Örümcek ağını kıralım. Direkt 3 seviye zırhımızı yaptık. Bir sonraki evimize gidelim. Nereye geldik? Bir sonra geldik tabii ki de. Bir son güzel bir uçuş yapalım. Balıkla mı atladık? Direkt odamızda gidik. Direkt örümcek hala onu almamız yok mu? Ah alamadık. Yine alamadık. Bu sefer aldık. Evet arkadaşlar. Bir sonraki shelter'deyiz. Shelter'da iki tane olması lazım. İki tane çıkıyor burada. Direkt bir tanesini alın Sonra DNA'ya gidelim. Bir tanesi burada. Kırmışlar. Kırmışlar gördüğünüz gibi. Ama almamışlar. Kırılmış şekilde. Bir sonraki de burada. Bunu almışlar ama. Gördüğünüz gibi bunu almışlar. Toplam 2 tane var bu shelterın içinde. Tekrar yukarı doğru çıkalım. Evet arkadaşlar bir sonraki de Mani sonunda. yerini de gösterelim. Ya bu neredeyim ben bir numarayım. Bir zaman olduğu yerde. Ölce da burada ikinci katta. Almadılarsa yedir almamış şart. Direkt tıralım. Bak burada yine aynı şekilde çıktı. Ve bir sonraki yerimize de gidelim bir sonraki yerimiz yaslaya'daki kilisedir yani kilisede şu anda iki tane var bir tanesi hemen karşımızda ve kıralım onu bir sonraki de şeyde çantayı alalım yani lazım oldu bizlere şimdi hemen üstümüzde bak gördüğünüz gibi sence şu anda olduğumuz kilise 2 tane var ve bir sonraki yerimize geçebiliriz evet arkadaşlar bir sonraki yerimiz Sukul. burada toplam 2 tane bulabiliyoruz 2 tane 1 tane hemen karşımıza almadı derse almamış patata patata buradaki bir sonraki yerimiz ise hava spor salonundaki yerde ama arkadaşımız almış rakibimiz bak bu bulunan yerde burada yani burada olduğunu biliyorsunuz o kadar bir sonrakine geçebiliriz evet arkadaşlar bir sonraki yerimize de geldik yerimiz militari bölgesi toplam 4 tane sürümlücik kablo biliyoruz gördüğüm yerini teker teker sizlere göstereceğim dördünün teker teker göstereceğim. İlkin yeri burada. Ne çıktı? Zırh çıktı. Örümcek. şortman çıktı. Vah yani. güzel kostüm güzelmiş mesela bu. Bir sonrakine gidelim. Bir sonraki yerimiz de burası. İşte gördüğünüz gibi ağlar yukarıda duruyor tepede. Bunu da indirelim. Direkt camlar içine giriyor. Bak görüyorsunuz dışarıda nasıl alamadık da burada kıralım ve bir sonraki Militari bölgesindeki sonuncu önce kalanına gidiyoruz bölgedeki son yerimiz de burası gördüğünüz gibi burayı da kıralım ve bir sonraki bölgemize geçelim Arkadaşlar söylemeyi toplam 4 değil toplam 5 tane varmış burada deniz soruncusu aklıma geldi daha yeni. burada gördüğünüz gibi bunu da tam tavanda toplam 5 tane varmış. Attadık bir tanesini. Bir sonraki yere gidebiliriz. bir sonraki yerimiz ise Georgepool. Georgepool toplam 2 tane bulunuyor. Bir tanesi burada doğduğum yerde. Direkt kalayım sandığı. Bir tanesi de bir sonraki karşıdaki hangarda bu biraz hızlanarak Tut buradaki hangarda burada toplam iki tane bulunuyor Şimdi bir sonraki elimize gidelim bir sonraki evimiz ise pochinki pochinki'deki atladığım binanın girişine direk önceki üstüne atladık sadece burada bir tane görevli üstünde arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla sadece bir tane patatalım Örümcek kamımıza alalım. Evet arkadaşlar bir son kevimde ise bu Rodotepesi'ndeki tepesindeki hangarın yani iki mavi ev. ve ikinci katında evet. topları açmışlar ama kırmamışlar. Çoğu yeri gösterdim size. Benim bildiklerim çoğu hepsini gösterdim veya yeni çık bulduklarım var diye ki eklerim üstünü gösterelim sizlere izlediğiniz için teşekkürler.